Yaşı benim gibi biraz ileri olanlar TRT zamanında yayınlanan İpek yolu belgeselini hatırlayacaklardır. İpek yolu binlerce yıllık çok önemli bir ticaret yolu ve develerle, kervanlarla yapılan bu ticaret yolu günümüzde uçaklarla yapılıyor. Ve bölgenin de en önemli hava kargo şirketi Azerbaycan'da Bakü merkezi Silkway. Yani Silkway'in İpek yolunun İngilizcesi zaten Silkway ve geçtiğimiz günlerde çok önemli stratejik bir anlaşmayı imza attı. 5 adet Boeing'den 777 tipi kargo uçağı almak üzere bir anlaşma imzaladı. Nereden baksanız milyar doların üzerinde bir anlaşma bu. Ve bu anlaşma için Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Stan Deal Bakü'ye uçtu. Bakü'de masanın bir tarafında Amerikan Büyükelçisi ile birlikte oturdu. Masanın diğer tarafında Azerbaycan Ulaştırma Bakanı ve Silkway'in CEO'su vardı. Bu anlaşmayı imzaladılar. Aslında bu anlaşma ile birlikte Azerbaycan'da bölgede ben Amerika ile ilişkilerim iyi ondan uçak alıyorum. Ve tabii ki Silkway aynı zamanda bölgedeki Amerikan güçleri içinde epey bir kargo taşıyor. Bu konuda da çok ciddi bir uçuş alma sahip. Bunu Azerbaycan çok güzel bir şekilde kullanmış oldu. İşte bu programımızda Silkway yollarını inceleyeceğiz. Neler yapıyor, nasıl bir sisteme sahip, hangi ülkelere uçuyor, geçmişteki operasyonları ve bugünkü operasyonlarını birlikte inceleyip filo yapısına bakacağız. ve Havayolları aslında ilk kuruluşu 2001 yılı. O yıllarda Azerbaycan'da kuruluyor. Fakat ilk filosunu da ağırlıklı Rus ve Ukrayna yapısı uçakları oluşturuyor. Bir anda bakıyorsunuz işte Antonov-12, Ilyushin-76, Antonov-124 gibi Rus ekolünden gelen kargo uçakları kullanılmaya başlanıyor. Ve o yıllarda birçok... Doğudaki bu Rus Cumhuriyetleri veya Ukrayna'daki şirketler gibi dünyanın farklı yerlerine çartır, tarifesiz seferler yapıyor. Yani şirketi siz kiralıyorsunuz, farklı bir ülkeye gidiyor, oradan alınan yükleri farklı farklı noktalara taşıyor. Genellikle de batılı şirketlerin uçmadıkları, işte Afrika veya dünyanın biraz da geri kalmış bölgelerinde, farklı farklı operasyonlar yapıyor bu operasyonları yaklaşık 10 yıl yaptıktan sonra Silkway önemli bir adım atıyor ve tamamen ayrı bir şirket kuruyor bu şirketin adı da Silkway West yani İpek yolu Batı şirketi bu Batı şirketinde bu sefer tamamen Boeing'lerden oluşan bir filo kuruluyor Boeing 767'ler daha sonra FIO Boeing 747'ler yani o dev Jumbo jetler girmeye başlıyor ve tamamen batı yapısıyla ayrı bir işletme mantığına sahip batı standartlarında bir şirket kuruluyor. Yavaş yavaş Azerbaycan hükümetinin de desteğiyle şirket farklı farklı noktalara tarifeli uçuşlar yapmaya başlıyor. Özellikle Çin'den veya Uzakdoğu'da farklı noktalardan aldığı yükleri Boeing 747'lerin uzun menzilleri sayesinde önce Bakü'ye getiriyor. Bakü'den de yine Boeing 747 uçaklarıyla Dünyanın farklı noktalarına direk uçuşla indirmeye başlıyor. Boeing 747'li kargoların gerçekten çok önemli bir kapasiteleri var. Devasa kabinleri ve gövde altındaki kargo bölümlerinde inanılmaz yüksek miktarda kargo taşıyabiliyorlar. Örneğin ee, Silkway'in filosundaki Boeing 747'lerin 400F serileri 125 ton kargo kapasiteli. Daha sonra şirket... Boeing 747'nin son modeli olan 8 serisinden de sipariş veriyor. Halen filoda 5 adet 400F ve 5 adette 747-8 tipi uçak bulunuyor. Hem Atatürk Havalimanı zaman zaman İstanbul Havalimanı'nda da silk ve yoğun olarak uçuş gerçekleştiriyor ama ben bu uçağı Airex fuarı sırasında gerçekten büyük bir rekabet içindeydi. Boeing ve Airbus çünkü büyük uçaklarını tanıtmaya çalışıyorlardı Türk Hava Yolları'na satmak için. Boeing Lufthansa'nın 747-8 yolcu uçağını getirmişti. Aynı zamanda da Silkway'den kiraladığı 747-8'in kargo uçağını da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirip burada Türk Hava Yolları yetkililerine tanıtmıştı. Öyle de bir özel uçuşla birlikte Silkway Türkiye'ye gelmişti. Silkway halen yılda 350 bin ton kapasite sunuyor. Ayda 350 tarifeli uçuş gerçekleştiriyor ve bu uçuşları da 40 farklı havalimanına yapıyor filosunda belirttiğim gibi 10 adet 747 serisi uçaklar var 400 ve yarısı da yeni nesil 8 serisi pilotlar farklı e, kokpitlere sahip bu uçakları bir fark eğitimiyle her ikisinde de görev yapabiliyorlar ve Silkway ilerleyen yıllarda 747-400F serisini serisini Boeing 777'lerle değiştirecek Boeing 777'ler çift motorlu, çok daha ekonomik bir uçak. Kargo kapasiteleri e, biraz daha düşük, 102 ton taşıyabiliyor ama daha uzun menzile sahipler. Örneğin 747 400F 8230 kilometre uçabilirken 777'lerin menzili kargo modellerinin ise 9200 kilometre. Yani bu uçakla Bakü çıkışlı direkt birçok noktaya yakıt ikmali yapmadan daha düşük maliyetlerle Silkway uçacak. Silah ve hava yollarının adı geçen yıl 2. Dağlık Karabağ Savaşı'na bir kere daha gündeme geldi. 6 hafta süren savaş sonrasında Ermenistan 30 yıldır işgal altında tuttuğu topraklarda e, Azerbaycan karşısında tutunamadı. Geri çekilerek o toprakları tekrar Azerbaycan'a bırakmış oldu. Azerbaycan ordusu da gerçekten etkili insansız hava aracı, bir taraftan dolanan mühimmatlar, kamikaze dronlar ve elektronik savaşta elektronik harple birlikte çok önemli bir e, taktik üstünlükle Ermenistan ordunu, ordusunu tabiri caizse perişan etti ama gerçekten kanlı bir savaştı. 1500 civarında Azerbaycan askeri bu savaşta şehit oldu ama sonuçta 30 yıldır işgal altında olan topraklarda tekrar Azerbaycan'a geçmiş oldu. Bu savaş sırasında birçok kara propaganda yapıldı bu hava yoluyla ilgili. İşte havayolunun işte Türkiye, İsrail'den çok fazla sayıda mühimmat taşıdığı gibi böyle iddialar ortaya atıldı. Sonuçta hava kargo şirketleri bu tür uçuşlarını yapıyorlar ama bütün her şey tabii ki uluslararası gümrük kurallarına göre, uluslararası kurallara göre gerçekleştiriliyor. Bu uçuşlar sırasında yoğun olarak Azerbaycan hava yolları, silk ve uçakları, Türkiye ve Gürcistan hava sahasını kullandı Gürcistan'ın zaten bir açıklaması vardı savaş sırasında Ben herhangi bir askeri yüke sahip bir askeri nakliye uçağına hava sahamı açmayacağım Sonuçta bu tür operasyonlar çok önemli operasyonlar hava operasyonları açısından yeterli izinleriniz varsa bunu yapıyorsunuz ve tamamen Azerbaycan sivil havacılık kuralları çerçevesinde bu uçuşları gerçekleştirdi ve herhangi bir şekilde de e, bu uçuşlara bir kara leke gelmesinin de önüne geçmiş oldu. Biz videolarımızda hep tabii ön plana savaş uçakları, kullanılan mühimmatlar çıkıyor ama gerçekten bir ülkenin stratejik e, filosu, ana yapısı o ülke hava kuvvetlerinin nakliye uçakları da ön plana çıkıyor. İşte gün geliyor güçlü bir sivil hava kargo şirketiniz varsa birçok malı istediğiniz yere hızlı bir şekilde götürebiliyorsunuz. İşte gün geliyor görüyorsunuz olağanüstü bir gelişme oluyor. Bir doğal afet oluyor. Eğer e, nakliye filonuz, askeri nakliye filonuz kuvvetliyse uzun menzilli uçaklarınız varsa veya yollarınızın hava kargo uçakları yüksek kapasiteye sahipse istediğiniz yere çok kısa sürede yardım malzemelerini veya savaşlarda farklı anlamda çok rahat kullanabiliyorsunuz Bu açıdan da güçlü olmak gerektiğinin altını çiziyorum. Bu açıdan farklı hem ticari modeliyle hem stratejik açısından da Azerbaycan çok önemli bir adım atarak silk ve hava Yollarını kurmuş ve bu şirket bir yandan ticari anlamda operasyonunu başarılı bir şekilde yaparken diğer anlamda da Azerbaycan için çok önemli bir stratejik güç. Bu videomuzda hava Havayollarını size tanıtmaya çalıştım. Umarım dilim döndüğünce kardeş ülke Azerbaycan'ın bu başarılı kargo şirketini size anlatabilmişimdir. Lütfen sorularınızı bana yorum olarak yazın. İşbirlikleriniz için info.tolgozbek.com adresine mesaj atabilirsiniz. Detaylı havacılık savunma konuları tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler.